Kütahya'dayız ve yanımızda da Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş var. Sayın milletvekilim sizinle birlikte olmaktan geçen günde Simav'daydık. Bugün Kütahya'da birlikteyiz ve içinde bulunduğumuz dönemde engelliler haftası dönemi özellikle bu var. Neler söylemek istersiniz? Tabii ülkemizde yaklaşık 13 milyon engellimiz var. Bunlar hepsi bizim kardeşlerimiz. Her ailede mutlaka bir engelli kardeşimiz olabilir de. Veya bizler de bundan sonraki hayatımızda engelli olabiliriz. O yüzden yalnızca engelleri bir hafta içinde değil de ömrümüzün her gününde, her saniyesinde mutlaka düşünmemiz ve onlara kolaylık sağlayacak faaliyetlerde bulunmamız lazım. İşte bu yol yüzerklerinden tutun, asansör girişlerine kadar, otobüslere binme şekillerinden tutun, bina girişlerine kadar... Her yerde ama her yerde engelli kardeşlerimizi düşünmemiz lazım. Çok ciddi bir rakam 13 milyon yani 86 milyonluk ülkede 13 milyon engelli biliyoruz. Belki bu daha da yüksek olabilir bu sayımızda daha da yüksek olabilir. Hem bunların rahat konusunda hem iş imkanları konusunda istihdam konusunda topluma daha çabuk enterege olması ve kazandırılması konusunda hep birlikte bir faaliyet yapmamız lazım. Bugün de belediyemizin organizasyonuna katılmak için buradayız. Yaklaşık her iki salonda tahminen 2000'e yakın engelli kardeşimiz şu anda içerideler. Birazdan da kendilerine bir hoş geldin diyeceğiz. Bunlarla beraber bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ben bu vesileyle Sayın Belediye Başkanıma ve bu organizasyonu yapan değerli belediye çalışanların da e, teşekkür eder ve şükranlarımı e, sunarım. Çok önemli bir faaliyette bu faaliyet. Senede be, belki bir gün bir vesileyle engelli kardeşlerimizi yemekte buluşuyoruz ama e, zannetmesinler ki senede bir gün bunları hatırlıyoruz. Biz her zaman her an hatırlıyoruz ama bu e, haftalarda bir araya gelmemiz için bir vesile oluyor. Ben bir kere daha emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Vekilim, seçimlere de artık üç gün kaldı. Ee, aynı zamanda adaysınız ee, seçimler, fikirli, genel seçimlerinde. Evet, tarihi 14 Mayıs seçimlerine üç gün kaldı. Evet. Geriye sayım başladı. Geriye sayın Son 72 başladı. saatin içine girmek üzereyiz. O da yorumunuzu, ee, düşüncelerinizi... Ben Kütahya için söylüyorum. Ee, çok güzel e, bir seçim atmosferi geçiriyoruz hep birlikte. Ayın 29'unda genel başkanımızı ağırladık. En ufak olay olmadığı çok coşkulu bir kalabalıkla sayın genel başkanımızı ağırladık. Bugün e, Kemal Bey ilimizi ziyaret etti. Biraz önce mitingden ayrıldı. En ufak bir olay ve e, problem olmadı. Çünkü kadim bir şehre geliyor misafirlerimiz. Kadim bir şehirde nasıl ağırlanması gerekiyorsa öyle ağırlandı ve gittiler. Ben öncelikle... E, Halkımızın şimdiden vereceği karar başımızın üstünde yeri var. E, siyaseten mücadele ettiğimiz bütün arkadaşlarımıza da başarılar dilerim. Kendi beraber olduğum arkadaşlarım da dahildir. Hepsine başarılar dilerim. Sonuçta biz 14 Mayıs akşamı hem anneler günü kutladığımız gün... Demokrasimiz için çok önemli bir gün olan 14 Mayıs'taki Demokrat Parti'nin biliyorsunuz Yeter Söz Millet'in sloganıyla zafer kazandığı gündür. 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde bu genç cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz 2023'te. Ve 13. Cumhurbaşkanımızı yani Ulu Önder Atatürk'ün yerine onun koltuğuna oturacak 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Artı 28. dönem. Milletvekilliği listesi de tecelli edecek. Bu milletimizin değerli oylarıyla e bakacağız Mevlam neyeler, halkımız ne karar verirse başımızın üstünde biraz önce söylediğim gibi yeri var. 14'üne kadar tabii ki siyasi söylemlerimiz farklılık olabilir. Farklı düşüncelerde olabiliriz. Birbirimizi hicivle nüktedanlıkla veya ufak eleştirilerle birbirimizi eleştirebiliriz. Ama 14'ü 14 akşamı Parti rozetlerimizi çıkarıp tek vücut yalnızca Türk milleti için, Türk vatanı için, Türk bayrağı için, Türk milleti için çarpmalı ve Kütahya için mücadele etmeliyiz. Bunun e, çalışması ve gayreti içindeyiz. Yeter ki bu seçim atmosferi ve bu seçim çalışmaları kalıcı kim ve nefret tohumları atılmasına vesileler olmasın. İleriye dönük, kim ve nefrete dönük e, hareketlerde. O yüzden çok mütedeyin bir... E, ve sakin bir seçim atmosferi geçiyor. Ben Kütahya için söylüyorum. Bu genelde muhtemelen Uşak da e, böyledir. Güzel geçiyor. Sonuçta biz Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili adayıyım. Ve amacımız şudur ki, 14 akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar ilan edildiğinin zaferini bu meydandan aykırmak, aynı zamanda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin en çok oy aldığı, ama en çok oy aldığı bir seçim olması için mücadele ediyoruz. İnşallah herkesin de başaracağız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim sevimler. Ben de seyir yayınlar diyorum. Ekran başındaki bizleri izleyenlere de hayırlı günler dilerim. Sağ olsunlar.